aaa baykuş kız geliyor şimdi kumların için içerisinde kalacak sessizce onu bekleyeceğim ve kollarını bağlayacağım Bebeğim. Bebeğim. Bebeğim. Bebeğim. Bebeğim. Bebeğim. Bebeğim. arkadaşlar yeni bir pijama asker videosuna hoşgeldiniz Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Bugün ay kız ile birlikte laboratuarımda denemeler yapıyorum. Amacım pija maskeleri yakalamak. Sonra bütün güç benim elimde olacak. Laboratuvarımda hazırladığım tuzaklarla pija maskeleri yakalayacağım. ortalıklarda gözükmüyor. Bu bizim için iyi haber. Umarım yine kötü deneyleri yapmıyordur. Yaptığım kum tepesiyle baykuş kız kumların arasında kalacak. Çıkamayınca onu hemen yakalayacağız. Baykuş kızın ise kollarından bağlayacağım. Ah baykuş kız geliyor. Şimdi kumların içerisinde kalacak. Sessizce onu bekleyeceğim ve kollarını bağlayacağım. <gülüyor> <Gülüyor> Planım tuttu. Baykuş kız artık benim elimde. Baykuş kız uzun zamandır haber vermedi. Acaba başına kötü bir şey gelmiş olabilir mi? Hemen aramaya çıkmalıyım. Şimdi de baykuş kızın ardından keç çocuğu gerekiyor. Bunun için yaptığım tuzaklardan bir tanesine geçeceğim. Bu tuzaktan kurtulması imkansız. Arabamla buradan geçsem sanırım hiçbir şey olmaz. <gülüyor> Romeo'nun tuzağıma düştüm. Aracım batıyor ama ben buradan çıkabilirim. Özel güçlerimle buradan çıkacağım. Romeo'yu yakalayacağım. Buradan çıkmayı başardım. Şimdi Romeo seni yakalayacağım. Tuzağım tutmadı. Ke çocuk beni yine yakalayacak. Kaçmam gerek. Artık benden kaçamazsın Romeo. Seni yakaladım. Romeo hak ettiği yeri buldu. Şimdi sıra baykuş kızı kurtarmakta. Hemen baykuş kızın iplerini çözeyim. Hemen baykuş kızın iplerini çözeyim. Baykuş kız üzülme artık. Romeo'dan kurtuldu. Şimdi arkadaşlar kendi çocuğun arabasını temizlememiz gerek. Çok battı çünkü. teşen maceralarını kaçırmak istemiyorsanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın, takip de unutmayın. Çok yakın zamanda görüşmek üzere, bay bay.